Beynin Alzheimer hastalığından etkilenen dokusuna mikroskopla bakarsak iki temel faktör görürüz. Plaklar ve yumaklar. Plaklara beta amiloid plaklar da denilebilir. Protein parçacıklarına amiloid denir. Yani amiloidler proteinin tamamı değil sadece ufak parçalarıdır ve vücutta doğal olarak üretilir. Beta amiloidler, belli enzimlerle büyük proteinlerin küçük parçalara ayrıldığı protein parçacıklarıdır. Hücre zarına yapışmış gibi duran amiloid prekursor protein, nöronlarımızda bulunmaktadır. Beta amiloidler, bu enzimlerin beta amiloid beta parçacıklarını dondurup parçalamasıyla oluşur. Beta amiloid parçaları yapışkandır ve birbirlerine yapışmaya başlayacaklardır. Yapıştıkça diğer moleküller ve nöronlarla karışacaklar ve ortaya beta-amiloid plaklar çıkacaktır. Yapışan plakların, özellikle küçük olanların, iki hücrenin birleştiği yerde yani sinapsta, sinyali engelleyerek nöronlar arası bakteri hücreleri arasındaki haberleşmeyi engelleyebilir. Ayrıca iltihabı tetikleyen bağışıklık hücrelerini de harekete geçirip aktif olmayan hücrelere de zarar verebilir. Alzheimer hastalığına beta amiloid plaklarının mı sebep olduğu yoksa bu plakların sadece hastalığın ilerlemesinin bir sonucu mu olduğu henüz netlik kazanmamıştır. Evet işte plaklar böyle. Gelelim şimdi yumaklara. Düğümlerden dendiğini de duyabilirsiniz, diğer adı nörofibriler yumaklar, bunlar beta-amiloid plakların aksine nöronların içindedirler. Bu yüzden genellikle sağlıklı nöronlar içeriden desteklenir ve kısmen mikrotübül denilen bu yapılardan oluşur. Mikrotübüller besin maddelerini ve diğer molekülleri hücre gövdesinden hücre aksonuna doğru yönlendiren bir yol gibidir ve genellikle başka bir nörona bağlıdır. Bu, komşu nöronların temel iletişim şeklidir. Bu mikrotübülleri demir yolu gibi düşünelim. Rayların üstünde, içinde madenler ve minerallerin olduğu bir maden arabası var. Bu mineral ve vitaminler diğer madencilere iletilir. Tıpkı besin maddesi ve mesajların diğer nöronlara iletilmesi gibi. Kısaca, Tau denilen özel bir protein bu rayları birbirine bağlar ve dengede tutar. Bir demir yolunda çiviler rayları nasıl sabitleştiriyorsa tau proteinleri de mikrotübülleri aynı şekilde sabit tutar. Alzheimer hastalığında demir yolundaki çiviler yani tau proteinleri kimyasal olarak değişime uğrar ve bükülür. Artık mikrotübüller bir arada olmadığından diğer tau proteinleriyle eşleşirler. Eşleşir eşleşmez hepsi birbirine karışır. Peki artık rayları bir arada tutacak bir şey kalmadığına göre şimdi ne yapacaklar? Elbette ayrılmaya başlayacaklar. Dolayısıyla bizim mikrotübüllerimiz de ayrılacak ve tau proteinleri birbirine karışacak. Rayların yoldan çıkması tüm taşıma sistemini engeller. İşte buna nörofibriler yumaklar denir. Bu yumaklar bir çeşit ipliksi lifler olduğundan bunlara fibriler ve beyinde olduğu için de nörofibriler denir. Ray sisteminin bozulması nöronlar arasında bazı haberleşme sorunlarına yol açar. Eğer... Haberleşemezlerse ya da malzemeleri taşıyamazlarsa işlevini kaybedip nöronların ölümüne sebebiyet verecektir. Plak ve yumaklara yaşlı insanların beyinlerinde rastlanmıştır. Ancak Alzheimer hastalarında bu oran çok daha fazladır. Alzheimer hastalığında, hastalık ilerledikçe plaklar ve yumaklar beyin zarından başlayarak oluşmaya ve yayılmaya oldukça meyillidirler. İlk etkilenen bölümler, öğrenme ve hafıza ile ilgili olan temporal lobdadır. Hastalık yayılıp daha çok nöron etkilendikçe, düşünme ve planlamanın yapıldığı ön loba doğru ilerler. Ve sonra konuşma ve iletişim becerilerinin bulunduğu temporal lobu büyük oranda ele geçirir. Ardından neredeyim algısının oluştuğu parietal lobuna doğru ilerler. Alzheimer hastalığının son aşamasında bu plaklar ve yumaklar beyin zarının yani korteksin büyük bölümüne yayılır ve çok büyük zarar verir. Gerçekleşen çok sayıda hücre ölümünden dolayı beyin önemli ölçüde küçülür. Fakat Alzheimer her hastada farklı bir hızda seyrettiği için plakların ve yumakların yayılma hızı da hastadan hastaya büyük farklılıklar gösterir.